Umarım sesim geliyordur çünkü çok rüzgar Seeeeeeş Herkese selamun aleyküm arkadaşlar Bugün sizlere ek tercih dönemi hakkında bahsedeceğiz Hadi videomuza geçelim Önceki bu sene çalışıp kazanan ve istediği yerlere ulaşan arkadaşları canı gönlümden tebrik ediyorum. Hepiniz artık bir üniversitesiniz benim gibi. Umarım gideceğiniz bölümlerde istediğiniz şekilde, istediğiniz seviyeye gelirsiniz diyeyim. Yolunuz açık olsun. İnşallah iyi insanlara denk gelirsiniz, iyi insanlarla karşılaşırsınız diyelim. Peki yerleşemeyen arkadaşlarımız ne yapacak? Yerleşemeyen arkadaşlarımızın aslında bu ek tercih yerleşemeyen arkadaşlarımız için Son bir fırsat olabilir. Bunun için öncelikle bir 20 TL ödemeniz gerekiyor ÖSYM'ye. İlk tercihte yerleşemeyip bu tercihte yerleşmeyi ümit eden arkadaşlarımız bu şansını iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Kadaran arkadaşlarımızın üniversite kayıt günlerinin son günü 4 Eylül olarak belirlendi. 5 Eylül'de ise ek tercihler için süreç başlayacaktır artık. Peki bu ek tercih ne oluyor, nedir, ne bitiyor, olay nedir? Uçuyorum. Ek tercih aslında kadaran arkadaşlarımızın Bölümlerine kayıt yaptırmamalarından dolayı kaynaklanıyor, boş bir kontenjan oluşuyor. Ve bu boş kontenjanı ek tercih ile doldurmaya çalışıyor üniversiteler. Ve... Bu ne, konuşamıyorum ki. <gülüyor> Dediğim gibi ek tercih yapabilmek için 20 TL ödemeniz gerekiyor ÖSYM'ye. Biliyorsunuz ÖSYM parayı çok seviyor. Bir telif atacaklar. Peki tercihlerden kimler faydalanabilir? İlk tercihte herhangi bir yere yerleştiysen, 4 yıllık lisans bölümleri vesaire, Sen artık tercih yapamıyorsun, ek tercih, ikinci bir tercih yapamıyorsun. Maalesef bunu onu Ama özel yetenek sınavıyla tercih yaptıysan ikinci bir ek tercih hakkın var. Peki neye göre tercih yapacağız? Güzel bir soru. Ek tercih yaparken kendi puanınızdan düşük puanlı yerleri seçebilirsiniz. Kendi puanınızın üstünde bir yer seçemezseniz maalesef böyle bir şans tanımıyorlar size. Bazı bölümlerin puanı hiç yok. Onların demek ki kontenjanı hiç de olmamış. Orayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Peki bizim kaç tercih hakkımız var? İlk tercihteki gibi 24 hakkı. 20 lira veriyorsunuz ama 24 tercih hakkınız var. 4 lira cepte. Hayırlı olsun. Peki tercihler nasıl olur diye soracaksınız. Onu da şöyle cevaplayayım. Geçen seneyle karşılaştırırsak geçen sene yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanıyor. 23 Ağustos'a kayıtlar bitiyordu. 3 Eylül'de de ek yerleştirme klavuzu yayınlanmış. 5 ve 11 Eylül tarihleri arasında da ek yerleştirmeler yapılmıştı. Bu yıl aynı mantıkla ilerlerse eğer Eylül ortası yani Eylül'ün 14-15'i gibi kılavuz yayınlanır, 18-22 arasında da tercihler yapılır. Sonrasında da yerleştirme sürecine girilir. Bir aksilik çıkmasa tabii. Peki elimizdeki boş kontenjanları nereden öğrenebiliriz? Güzel bir soru. Bu soruyu da hemen açıklık getirelim. Ek tercih kılavuzları yayınlanmadan önce zihinsel bir hazırlık olarak bu bahsedeceğim kılavuza bakabilirsiniz. Tam kılavuz değil de ee, kılavuz tarzı bir şey. ÖSM'nin kendi sitesinde, aşağılara linkini bırakacağım, 2020 yılında hangi üniversiteye kaç kişi hangi puanla yerleşmiş onu gösteriyor. Bakın bu ek yerleştirme kılavuzu falan değil, sadece ÖSM'nin yayınlanmış olduğu kaç kişinin hangi üniversiteye hangi puanla yerleştiğini gösteriyor. Kılavuz 50'nin ortasında dediğimiz gibi bir kere daha yayınlanacaktır büyük ihtimalle. Peki bu bahsettiğim kılavuz neler var? Neler göreceğim? Nelerle karşılaşacağım? Mesela istediğim bölümler, istediğim bölümlerde boş kontenjan kalmış mı? Bunları rahatlıkla görebilirsin. Doluluk oranında görebilirsin. Bazıları tamamıyla dolu olacaktır ama ümidini kesmene gerek yok. Çünkü ek tercih kılavuzu yayınlandığında oraya kazanmış ama kayıt yatılmayan insanların e, kontenjanlarını siz doldurabileceksiniz. Ek tercih listesine ekleyebilirsiniz bunları. Her şey iyi güzel. Peki geçen sene ne olmuş? Nasıl olmuş? Bu süreç nasıl işlemiş? Ondan biraz bahsedelim. E, bu sene içinde öngörülerimizden bahsederiz. Hani hazırlık olur sizin için. Geçen sene ek tercik lavuzu açıklanmadan önce devlet üniversitelerinin 4 yıllık lisans bölümlerinde 20.866 kişilik bir boşluk kalmış. Bu yıl ise 11.846 kişilik bir boşluk var. Yani bu daha da artacaktır sayısı. Büyük ihtimalle artacaktır. Çünkü kazanım kaydı yatırmayanlar olacaktır mutlaka. Belki vakıf üniversiteleri hakkında bilgi almak istiyorsundur. Vakıf üniversitelerinde ise 10.500 kişilik bir boşluk var. 2 yıllık bölümler için devlet üniversitelerinde toplamda 16.000 100 kişilik boşluk var. Büyük ihtimalle bu da artacaktır. Çünkü geçen sene bayağı bir artmış. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Peki 2 yıllık vakıf üniversitelerinde ne kadar boşluk var? 12.916.000 kişilik bir boşluk var. Bu sayıda artacaktır. Büyük ihtimalle. Hani kuvvetli oran bu da artacaktır. Artacak da ne kadar artacak diye soracak olursunuz şimdi. Geçen seneyle bir kıyaslama yapalım. O rüzgar yeter. 2019 yılında lisans programlarında 20.000 kişilik boşluk varken ek yerleştirme kılavuzunda bu sayı 31.492'ye çıkmış. Yani arada 11.492 kişi fark var, bu az bir sayı değil. İçim rahat rahatlatacak bir şey söyleyeyim, korkmana hiç gerek yok. Çünkü, 31.492 kişilik boşluk varken, sadece 11.845 kişi devlet üniversitelerinde lisans programına yerleşmiş. Yani arada baya bir boşluk var. Vakıf üniversitelerinde ise maksimum 16.500 kontajan oluşmuş. Sadece bu kontajana giden kişi sayısı 3.105, yani bu sayı baya bir düşük. 4'te bir oranda neredeyse. 2 yıllık devlet üniversitelerinde ise 51 kişilik boşluk varken 26 bin kişi tercih etmiş. 2 yıllık vakıf üniversitelerinde ise 3'te birlik bir yerleştirme oranı var. Peki neden bu sayılar az diye soracak olursanız, onun da cevabını vereyim. Bazı arkadaşlarımız artık mezun olmayı kabullenmiş içten içe. Hani ilk tercihte yerleşemeyenler, ek tercihten pek umudu olmayanlar. Artık kafaya koymuş mezun olmayı. O yüzden o taraftan biraz sayı eksiliyor. Ve... Ee, yanlış tercih yapan arkadaşlarımız da oluyor. Yanlış tercih yapmayın. Tekrardan bahsedeyim bunu. Kendi puanınızdan yüksek yerleri yazmayın. Kendi puanınızdan alçak yerleri yazacaksınız. Ek tercihteki sorunlardan bir tanesi bu. O yüzden kendi puanınızdan yüksek yerleri yazıp boş yere açıkta kalmayın. Gitmek istiyorsanız bu söylediğimi dikkate alın. Kılavuz yayınlandıktan sonra Allah izin verirse ben sizlere daha çok bilgi sağlamaya çalışacağım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenerseniz beğenmeyi, bana sorular sormak istiyorsanız, yorumlar kısmından sorular sorabilirsiniz veya Instagram adresimden sorulabilirsiniz. Instagram adresim İsmail 0 Twitter adresim İsmail sonunda x var. Umarım basit bir şeyler içinize yaramıştır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.